Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Eylül 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları geçtiğimiz ay özellikle sabit gruplarda meydana gelen gergin açılar ve boğa burcunda meydana gelen büyük kavuşum... Bizleri tabii ki belli alanlarda sarsıntıya uğrantı. Hayatımızda büyük radikal değişimler yaşadığımız bir ay oldu Ağustos ayı. E, Eylül ayına baktığımız zaman nispeten daha sakin, biraz derleyip toparlama ayı olarak nitelendirebileceğimiz bir ay olacaktır. Burada Merkür'ün Eylül ayının büyük bir kısmında retro hareketli olacağını görüyoruz. E, ve biraz daha artık Ağustos ayını hazmetmek ve tutulmalar döngüsüne Ekim ve Kasım'a doğru bizleri hazırlamak üzere bir girişten de bahsedebiliriz. Eylül yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar abone olarak desteklerini gösterebilirler. Aynı zamanda Temmuz sonundan beridir yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Hemen siz sevgili yengeç burçlarını Eylül ayında neler bekliyor bunlara odaklanalım. 5 Eylül tarihinde Venüs'ün Başak Burcu geçişi başlayacak. Venüs'ün Başak Burcu geçişiyle beraber özellikle 3. ev konularında bir iyileşme süreci aktif olmaya başlıyor. Güzel anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler, tanışmalar, konuşmalar ve sohbetler ön planda olacaktır. Belki yakın çevreniz, kardeşlerinizle alakalı pozitif gelişmeler yaşanabilir özellikle kız kardeşlerle alakalı. Aynı zamanda çok güzel fikirlerin aklınıza geleceği, belki hoş seyahatler yapacağınız, belki güzel tatlı eğitimlere başlayacağınız bir süreçte Söz konusu olabilir. Aynı zamanda gönül meseleleriyle alakalı olarak da belki hoş tesadüfler ve tanışmalar yine mümkün bu geçişle beraber. 10 Eylül tarihine geldiğimizde Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 8 derece terazi burcunda retro harekete başlayacak. Bu retro hareket sizin 4. evinizde etkili olacak sevgili yengeç burçları. Dolayısıyla özellikle ailevi konular, kökler, konfor alanınız, yaşamış olduğunuz yer, eviniz, yuvanız, yatırımlarınız, gayrimenkulleriniz gibi temalarda bir gözden geçirme süreci başlıyor. Bu süreçte özellikle... Ev almak, taşınmak, yeni bir kira kontratı imzalamak, yatırım maksatlı arsa veya gayrimenkul almak gibi temalara dikkat etmeniz gerekecek. İmzalar konusunda bir takım aksaklıklar olabilir. Şartlar size doğru bir şekilde aktarılmayabilir. O yüzden mümkünse bu tarz işlemlerinizi Eylül ayının ilk haftası veya Ekim ayına saklamanızı tavsiye edeceğim. Bununla beraber eğer ailevi problemleriniz varsa, aile içerisinde çözümlenemeyen konular varsa, bunları oturup masaya yatırmak için, yeniden bir sohbet imkanı yakalayabilmek için, evde bir takım tadilat işlemleri varsa, evi bir düzene sokmak için, evi daha güzel bir hale getirmek için çalıştırılabilir. Bu yönde çok güzel çalışacaktır. Aile ile geçirilecek vakitler, belki ailevi ilişkilerin şifalandırılması, evle alakalı bir takım düzenlemeler yapmak adına da Önemli bir süreç olacaktır sevgili yengeçler. 10 Eylül'de aynı zamanda balık burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay 17 derece balık burcunda meydana gelecek e, sevgili yengeç burçları. Sizin dost burcunuzda dolayısıyla yükselenize güzel bir açı yapıyor olacak. Ve Neptünyen bir dolunaydan bahsediyoruz. 7 derecelik bir orpla olmuş olsa dahi. Burada e, özellikle 9. ev konularında e, yeni başlangıçlar ve kapanışlar evresi hakim olacaktır. E, uzun zamandır Neptün e, balık burcunda ve sizin dokuzuncu evinde ilerliyor. Aynı zamanda bir müddettir de retro hareketinde. Bu esnada özellikle inançlarınız noktasında ciddi farkındalıklara uyanabilirsiniz sevgili yengeç burçları. Bugüne kadar e, doğru olduğunu düşündüğünüz konularda aslında nasıl yanıldığınızı nasıl yanıltıldığınızı kendinizi kandırdığınızı fark edebilirsiniz. Bu dönemde yeni eğitimlere başlamak, yeni yollar keşfetmek, yeni felsefeler, yeni arayışlar, yeni inanç sistemleri noktasında araştırmalar yapma isteğiniz her zamankinden büyük olabilir. Aynı zamanda 3 ve 9 aksın hareketlenmesiyle beraber bir takım haberler alabilirsiniz, bir takım duyumlar alabilirsiniz ve bunlar sizi bir nebzede olsa hayal kırıklığına uğratabilir. Hiç beklemediğiniz kişilerden, hiç beklemediğiniz şeyler diyebilirsiniz. Belki de yapıldığını fark edebilirsiniz. Belki de bu zamana kadarki düşünce yapılarınızın aslında size hizmet etmediği gerçeğiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte bütün bunlar için bu retro Neptün süreci aslında bir farkındalık oluşturuyor. Dolayısıyla belki de sizin inanç sistemlerinizi gözden geçirmeniz ve yeni baştan düzenlemeniz gerekiyor olabilir. Bu dolunayın Plüto ve Uranüs'le güzel kontakları var. Burada özellikle partnerinizden, ortağınızdan destek görebileceğiniz, güç alabileceğiniz etkileşimler mevcutken aynı zamanda yeni fikirler, yeni hedefler noktasında da her zamankinden daha motive hissedebileceğiniz bir etkileşim var. Evet bir takım şeyler problem yaratmış veya belirsiz kalmış olabilir ama farklı alanlarda şansınızı denemeniz mümkün olacak gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Eylül ayında devam ettiğimizde 16-17 Eylül tarihlerinde Venüs, Mars karesi ve Güneş-Neptün karşıtlığı söz konusu olacak. Burada özellikle tabii ki bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Venüs 14 derece başak burcundayken Mars 14 derece İkizler burcunda. Aynı zamanda Güneş 23 derece başak burcundayken Neptün de 23 derece balık burcunda olacak. Burada yine başak burcu temaları dikkat çekiyor açıkçası. Yani e, sürpriz haberler alabilirsiniz. Karar vermekte, iletişim kurmakta, aceleci olmak e, zarar getirebilir gibi gözüküyor özellikle bu süreçlerde. Veya duyduğunuz her şeye inanmamanız gerekiyor olabilir sevgili yengeç burçları. Çünkü yanılsamalar, algı farklılıkları, e, duyduğunuzu doğru anlayamamak zaten Merkür'de biliyorsunuz Bu konuda bir takım iletişimsel problemler yaşayabileceğiniz için öfkeyle konuşmamaya gayret göstermeniz yerinde olacaktır ve aynı zamanda çok radikal ve hızlı kararlar almamaya da özen göstermelisiniz. 19-20 Eylül tarihlerinde Güneş'in ile ve Venüs'ün Uranüs'le güzel açıları var. Güneş 26 derece Başak burcundayken Plüto 26 derece Oğlak burcunda, aynı zamanda Venüs 18 derece Başak burcundayken Burası üstte de 18 derece boğa burcunda. Yani burada 16-17 Eylül tarihlerindeki o sıkıntılı enerjilerin farklı kanallardan iyileşmesi gibi bir durum söz konusu. Burada yine özellikle kendinizi ifade etmekle alakalı sıkıntılar yaşıyorsanız... Yanlış anlaşıldığınızı düşünüyorsanız, çevrenize güvenemiyorsanız, yakın çevrenizle alakalı problemler yaşıyorsanız, işte bunları artık şifalandırıp çözümleyebileceğiniz, belki güzel teklifler alabileceğiniz, güzel destekler görebileceğiniz süreçler bu tarihlere denk gelebilir gibi gözüküyor sevgili yengeç burçlarım. 23 Eylül tarihine geldiğimizde Güneş'in terazi burcu geçişi başlıyor. Güneş'in terazi burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz daha ziyade aile, yuva, yaşanılan yer konfor alanı ile ilintili olacak gibi gözükmekte. Buradan Özellikle e, ebeveynlerinizle alakalı önemli gündemler söz konusu olabilir. Aynı zamanda e, ailenize biraz daha odaklanmak, kendi özel hayatınıza biraz daha odaklanmak isteyebilirsiniz. Daha çok evde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bir izdiva sürecine giriş yapabilirsiniz gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Tabii yine bir taşınma, yer değişimi gibi gündemler varsa bunları araştırabilirsiniz ama Merkür'ün retro olduğunu da unutmamakta fayda var bu süreçte. 24 Eylül tarihine geldiğimizde ise Venüs-Neptün karşılıklı e, ön plana çıkıyor. Venüs 23 derece başak burcunda, Neptün 23 derece balık burcunda. Burada özellikle tabii ki ikili ilişkiler alanında bir hayal kırıklığı, yanılsama, kanma, kandırılma enerjiler hakim. Aynı zamanda maddi konularda da aynı enerjilerin çalıştırılabileceğini görüyoruz. Bu bağlamda şunu söylemekte fayda var. Sizin haritanızın 3 ve 9 aksını yönettiği için e, duyduklarınıza hemen inanmayın. Ee, size söylenenlere hemen kanmayın. Ee, belki e, olumlu veya olumsuz anlamda bir takım yanlış anlaşılmalara yol açabilecek durumlar içerisinde olabilirsiniz. Aynı zamanda söz vermekten, taahhütte bulunmaktan, bir kontrat yapmaktan e, zinar uzak durun bu süreçte. Çünkü hem Merkür Retro hem de haritanızın e, 3 ve 9 aksı çalışmakta. E, dolayısıyla algılarınız biraz karışabilir. Yalnızlamalar olabilir, bir takım dedikodular olabilir. Algı karışıklıkları, zihinsel karışıklıklar söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Sevgili yengeçler. 26 Eylül tarihinde Terazi Burcu'nda bir yeni ay var. Ee, bu yeni ay 2 derece Terazi Burcu'nda meydana geliyor. Ve sizin 4. ayınızda etkili olacak. Aynı zamanda Retro Merkür'e de kavuşumda bir yeni aydan bahsediyoruz. Bu noktada özellikle... Aile hayatınız, yaşadığınız yer, yuvanızla alakalı bir yenilik durumu söz konusu olabilir ama Retro Merkür'ün etkisiyle beraber şunu da söylemek lazım. Yani geçmişten gelen bir konunun tekrar gündeme gelmesi durumu söz konusu. Belki geçmişte bir taşınma gündemi vardı, aileyle alakalı bir gündem vardı, geçmişten beri süre gelen bir problem vardı. İşte bunları çözümleyebilmek adına bir fırsat karşımıza çıkacaktır bu süreçte. Ancak tam karşıda Jüpiter olduğu için olayları fazla büyütmediğimizden emin olmamız gerekiyor. Jüpiter'in özellikle sert açılarında abartma, çoğaltma gibi etkileri vardır. Dolayısıyla yani aile içerisinde bir problem varsa bunu her zamankinden daha büyük bir problemmiş gibi ele alabilirsiniz. Kariyerinizle alakalı karşınıza çıkan fırsatlara sanki ailevi yaşantınız engelmiş gibi hissedebilirsiniz. Ancak bunlar tamamen yanılsamadan ibaret olabilir o nedenle daha sakin, daha stabil bir şekilde karar almak önemli olacaktır. Sevgili yengeç burçları ve e, burada Uranüs ve plütoyla ile bu yeni ayın güzel e, bir paslaşmasını görüyoruz. Bu da özellikle farklı kanallardan, dışsal faktörlerden, ikili ilişkiler kanalından ve hayallerinizin gerçekleşme ihtimalini size vermiş olduğu ümitten kaynaklı pozitif yenilikleri de gebe olacak gibi gözükmekte. Evet ay sonuna geldiğimizde ise 29 Eylül tarihinde Venüs'ün terazi burcu geçişi başlıyor. İşte bu ailevi konuları şifalandırmaya başlayacağınız hoş zamanlar. Daha ziyade Ekim ayı itibariyle etkili olmaya başlayacak. Taşınmak mı istiyorsunuz? Ev mi almak istiyorsunuz? Ailenizdeki ilişkileri şifalandırmak veya evinizi güzelleştirmek mi istiyorsunuz? Kendi dünyanızı güzelleştirmek mi istiyorsunuz? Bunlarla alakalı çok pozitif etkileşimler ön planda sevgili yengeçler. Evet güzel bir ay olsun diliyorum. Eylül ayı gündeminiz bu şekildeydi. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.